Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a benzetilmiş 10 mobil oyuna bakacağız. Yani bunlar şöyle söyleyeyim size hani Brawl Stars'te kupa yolu var bilmem ne var. Çalılar falan var. Brawl Stars'a benzer vesaire onun kopyası gibi olan oyunlara bakacağız bugün sizlerle. Ee, şimdi başlıyorum. Bakın Arkadaşlar Dunk Tanks diye bir şey var Şöyle Evet Brawl Stars gibi çalılar Falan var burada Benzer benzer bir şey yok He şunlar da Emoji değil mi? Aynen Karakterler Falan menziller Çok benziyor baya bence. Evet. Explosive diyor. Brawl Link Animals. Aa, bunda da Brawl diyor. Arkadaşlar bu tamamen kopyası zaten. İyi izleyin. ulti falan atıyorlar, menzilleri var. Bu tamamen kopyası. Los Falan garip karakterler ya Çarpmalar Bakın camları az kalınca Ekran böyle kalın karıncalanma Falan ya Adamlar birebir aynı yapmış yani Daha ne diyeyim Tamam Evet Güzel Düşmanların canları her zaman olduğu gibi kırmızı Doğal olarak ölürsün orada zaten He, maçın süresini de gösteriyor. Monster kill Bayağı kişi öldürmüş 3 dakika Tamam bu bildiğimiz Brawl Stars'ın kendi hali ya 2017'deki. Hani benzer falan değil yani aynı yapmışlar bu sefer. Çalılar falan baksanıza arkadaşlar çok benzerlik var. Neredeyse aynısı. Bak şu Primo düşünün şunu. Bunu Primo bakın Primo bu. Kesin. Süper Cats. Bu ismi çok mu aradınız? Evet. Kill dedi. Şunu kapatalım. Tamam. Uçak var. Yukarıda uçağı vuruyor. Düşmanlar falan geliyor. Ya bu benzeri fazla değil ya. Bu benzeri değil. He büyük boss. Tamam. Büyük boss gibi düşünün onu da. O tarzda yapmışlar yani. Neyse bunu da geçelim. Zaten az kaldı videonun bitmesine. Evet. Wild Slice Disk. Oyunun adı. Oyunun adı bu şekilde. Tamam. Tamam. Sıradakine? ne? Ya bu Colette'ye benziyor zaten. Uzaylı bir tipi var böyle yani. Atak bas. he, ulti değil mi? Nasılmış ultisi? Şu siyah olan kesin Crow. Ya yani ona benziyor. Şaka yapıyorum nasıl krow Oyun adama farklı yapmış matt Color. Savaş topu bu da. Onun onunla alakalı yapmışlar. Yani çok benziyor ya oyunlar. Çok benziyor, bayağı benziyor. Aşırı. Wild Class. Evet videomuzun burada sonuna gelelim. Daha fazla gelmesin.